İnsanlar olmuşlar birer ekran Kim bilir gerçekten nasıllar? Kendime yalnız hissediyorsa Sebep biraz benim, biraz onlar <Gülüyor> Ay bu kimidir nefes alsam Biraz tut. Gözlerinizin içine baksam Orada bulsam ne arıyorsam Karanlık duy beni, korkmuyorum senden Alice'im ben senin, geçerim içinden Bin şarkı yazdım ben vazgeçmemeye Vakit yok keşke Gün bir hediye. Karanlık duy beni, korkmuyorum senden. Alisim ben senin geçerim içinden. Bin şarkı yazdım ben özgürlüğüme. Vakit yok keşke her gün bir. Gün